Buff uh, right ah, <gülüyor> ya var ya, var ya senin o ya Bilader, bu nasıl bir amına bozuk silah ya 55 60 pingle gitmiyor amına koyayım hiçbir şey ya <gülüyor>